Merhaba Web Tekno takipçileri! Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir'den ofisten kalktık, İstanbul'a geldik. Büyük bir rekor denemesi olacak bugün. Peki bu ne Ozan? takipçimiz bize ulaştı ve dedi ki, benim elimde tam 3000 tane telefon var ama yaklaşık 3000 tane. Ve Guinness Rekorlar kitabına başvurmuş kendisi. Başvurusu da kabul edilmiş. Ama bir hakem gerekiyor. Aynen, Peki yani... o hakem kim? Ben! Ozan! <gülüyor> Önce şunu yapalım bence, yapalım. gidelim. Bir kurcalayalım şu telefonları, ne var ne yok bir görelim. İzleyim abi, bakalım neler var neler yok. Hadi çıkalım, kendisine de soracağımız şeyler var zaten. Abi bizi götür. Olay merkezine girelim. Evet. O zaman önce ben göreyim. Abi çok abi. güzel. Vay, Instagram hesabı falan da var abi seninle? O zaman giriş abi neler var? Abi önce bir şey sorayım mı sana? Toplam telefon sayısı tam olarak küsüyle kaç? Toplamda aynı 5 fazla ama yani? yine ise Rekorda kitabına yazdığım sayı 2779. İlk burada aldığın telefon hangisi abi? Panasonic G600 askerde de kullanmıştım. Ondan önceki telefonum var Panasonic G500 ama en hayran olduğum bir tanesini alamaz gel birçok insan. Bundan evet iki tane kullanıyordum. Bir cebimde bir tane, bir cebimde Oo. bir tane. Abi bak bunun şekli var. Ha, Her şey bir var kardeşim. Abi bunu çekince 3 adam aynı anda ölüyor değil mi Her böyle? Burada böyle bütün hangi gidecek olsa? Hangi cihaz kalsın isterdim burada? Özelliği bu, ne abi? ikincisi olmayan bir Nokia, Nokia Prototype olarak üretiyor. İlk parmak okuyan telefon bu diyebiliriz evet. Philips telefonu var mı? Philips'lerimiz Philips diğer tarafta. Buranın bir de diğer tarafı mı var? Diğer tarafı. Abi şaka mı bu? Tavşan deliğinin öbür de tarafı. Bunlar zamanında ülkemize yeni giren telefon firmalarının verdiği reklamlar ben hani çocukluğumdan beri bayağı ilgili olduğum için birkaç tanesini hatırlıyorum yani özellikle şu işte Cem Yılmaz zamanlarını falan görmüşlüğümüz var. Yokluğuna 688 saniye bile dayanamam Ozan. Hiç bunu yazdığım bir kız arkadaşın oldu mu? Nereden ya. başımızı yakacağım? <gülüyor> Bunlar senin bebeklerin diyebilir miyiz abi? Öyle demeyelim ya. Abuk yorum alıyoruz ya. Öyle mi? Evet. Ya insan çocuklarını satar mı falan filan satması yorum <gülüyor> yorumlara. Ne kadar boş işlerde uğraşmış o. Boş işlerde uğraşmışlar diyen arkadaşlarım da keşke beni yöndendirme durumu olsa, bir hayatıma renk katsa şöyle bir daha dolu işlerde uğraşsam. Ben mesela insanlığa kültür mirası olarak bırakmak istiyorum bunları. Abi peki manevi değer değil de maddi olarak hepsinin toplam değeri ne kadar? Gözü kapalı, sadece metal değeri 2 milyon falan vardır, 3 milyon vardır herhalde. TL mi? TL. Bakıyorum etrafında ne kadar insan zenginse böyle, zenginleştikçe böyle karakter gidiyor. Allah düşmanı vermesin öyle parayı buldukça karakteri ee, bozulan. <gülüyor> Bu elimde şu anda görmediğiniz ama birazdan göreceğiniz 1 milyon TL var. Dünyaca ünlü, Los Angeles'ta bulunan Santa Monica plajına geldim. Tabii gözüne bakarak, bakarak söylüyorum. Fenerbahçeli var mı? Ben fenerliyim abi. Tamam, içeride Fenerbahçe'de var. Mesela bak... Şey, Aziz, Aziz... Aziz Yıldırım'ın kullandığı telefondan var mı abi? Aziz Yıldırım'ın kullandığı telefon, üst modeli var. Bunu bul Aziz Başkan. <gülüyor> Sana gelip yönetim kuruduğu tamam. başkanlığına teklif ediyorlar. Aziz abi. Yıldırım diyor ki, ne ''Netwitty kardeşim, benim telefonda da internet <gülüyor> Buradaki en eski cihazla en yeni cihazı bana bir gösterebilir misin abi? En eski cihaz ve... En, en yeni eski cihaz. cihazla başlıyorum o zaman, en eski Gel. cihazımız bak buradan başlıyor. Bu mudur abi? Carphone olarak e, araç telefonu bu var. Gidelim, en yeniye yeni, gidelim. En yeniye o zaman gidelim, en yeni evet. Note H. Note H, efsane bir cihaz Aynen. daha elimizde. Abi mentim Ooo, yok artık. <gülüyor> Vay, süper cihaz abi bu. Bak, buna gerçekten pabuç biçilemez abi. Doğrudur yani. 5000 adet falan üretildi ve bunu galaya gidenlere falan böyle özel kişilere falan hediye edilen telefondur bu. En etkileyici teknoloji. <gülüyor> Lazer güç ışını. Şu anda Ay. doğrudan şeffaf'a döndü. Bu cam teknolojisi biraz günümüzde de kullanılıyor. Bunlara fotokromik cam diyorlar. Şunun güzeline bakar mısınız ya? Şimdi arkadaşlar, bayağı bir cihaz gördük. Yaklaşık 3000 tane akıllı telefon var burada. Hem akıllı telefon var, hem eski telefon var. Ben meslektağım. Tek hastalığı sürekli akıllı telefon diyorum ama akılsız olanları da var. Ve şimdi yavaştan yine sayımına doğru geçeceğiz. Ben olacağım sayımda Ekrem abi olacak ve Ekrem abinin bir de şahidi var. Biz üçümüz bir evet. kesintisiz video çekmek zorundayız arkadaşlar. Böyle bir durum varmış yine seyredebilmemiz evet. için. 45 dakikalık olacak herhalde. 45 dakika bir sayım, 45 dakika bir sayım evet. Peki <gülüyor> toplam kaç telefon vardı yani? Bundan bir önce bir rekor daha var galiba. O rekor kaç? 1563 ile zaten bir rekor var. Biz şimdi onu iki katıyla neredeyse evet edeceğiz inşallah. Evet. O zaman başarılar. Diliyoruz. Ben Çekiyor. bu şekilde yola çıkıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu süreyi size tamamen tabii ki izletmeyeceğiz. Böyle aralarda Merdan size arkadan beni gösterir durumun gidişatının bilgilendirmesini de yapar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 966, 967, 968, 9... 96, 96, 96... 7 1478 1479 1480 44445 4446 2219 Tüm bu odada 2219 tamam. öbür tarafa Evet. Burası kolay. 2728 2729 2778 2779 Helal. Bravo. Helal olsun. 2779 2779 adet kapatmıyorsun son olarak 2779 final evet. Evet. 2779 adet Oğuzha, Ozan şey, Ozancan Ozancan ve Murat Kaya eşliğinde 2779 olarak evet. sayılmış durumda arkadaşlar şimdi bizim rekor denememiz bitti rekorun sahibi aynı zamanda da burada rekora şahitlik eden bizlerle birlikte evrak doldurmamız gerekiyor evrak doldurdum işte şahitlik ettim saydım bütün telefonları ve bu artık yine gidecek şu an videoyu yüklenicek sonrasında bir ay içinde belli oluyor. Ondan sonra bir ay içerisinde. Bir ay içine belli. herhalde o, bir yerlerde oluyor. görürüz zaten. Biz de yaparız haberin girdik evet, diye. Inşallah. Ben şöyle şuraya imzamı atıyorum abi ve olayı bitiriyorum. Teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Ederim. Abi şimdi biz bir yarışma yapalım aramızda. Tamam. Bir 30 saniye süremiz olsun. İkimiz de beşer tane telefon seçelim. Seçtiği telefondan hangimizinkini daha pahalıysa o kişiye bir tane telefon hediye et bize. Buradan değil ama tabii. Koleksiyondan değil de senin yedektekilerden bir tane bize hediye et. Seve, seve. Tamam anlaştık. <gülüyor> Hadi. S sepet verir mi? İyi olan kazansın. Evet. Arkadaşlar 3, 2, 1 Süreyi başlatıyorum ve Ecem'e veriyorum ve gidiyorum abi. Burada hiç kaçırmadan Matrix Edition'ı... Abi Volvo neredeydi? Bolvo. Ben bu, Volvo içerdi. içeri sayılmaz. Abi Volvo'ya getirir İçeri misin? sayılmaz, içeri sayılmaz. Abi Aziz Başkan Edition'ı alıyorum. saniye kaldı. Abi Aferin. çok kötü telefonlar aldım. Teşekkür ederim. 7 saniye. Hadi tamam. saniye. Tamam, bitti. bitti. Bitti. Çok kötü cihazlar topladım bitti. be. O zaman bitti. En ucuzlarını aldım kesin. Pahada kaybetsem de Aziz Başkan edition aldığım için kardeşim otomatik Allah kazanacağım. Allah razı olsun. Aziz Yıldırım çocuğa baksın <gülüyor> ya. Ne olur? Bu zaten teyze. Aziz Yıldırım'a bak. Için. Ne olur ulaş. <gülüyor> Ay gülmem yoktu, gülmeye başladım ya. Abi <gülüyor> bak şimdi ben şunları aldım abi, şu iPhone ilk telefonu olduğu için pahalı olma varsayımında bulundum. Motorların Ferrari Edition'ını aldım, Fenerbahçe Aziz başka hey, Edition'ı hey. aldım. Şunu abi 5 saniye kullan tutunca yengeye Elif diyorsun kardeşim, buna evet. aldım. Ve Matrix Edition'ı aldım Samsung'un, elimde bunlar var. Evet, ben de... Evet, ozancı kusura bakma, çok özür diliyorum. İçeriden çöp kovasını alıp da, şey şöyle, şurada dursaydın çöp kovasıyla. Yani <gülüyor> daha, bir, daha bir şey olurdu. Çok özür diliyorum. Eyvallah abi, sağ ol. <gülüyor> Sahibiyim o zaman. Da abi veriyor. ne kadar yapıyor ya? ya. Evet, bana tam, bana 3 bin olmaz mı yine? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bu desen ki bunun emsali yok ki yalnız. Şimdi 3000 bin dolar desen, 3 bin doları var. Bu? Bunun bana 2 diyelim bu, abi. Bu üzgünüm ama yani 100 liraya satıyorlar bunu. <gülüyor> yani... <Sağ> ol abi. <gülüyor> bu? Kilo'ya giden telefonlardan, bu 20-30 lira para ediyor. N80 var, güzel cihaz. Bende vardır. N80, evet, bu da kiloya giden 120. telefonlardan, bu da 20-30 lira. 150 lira oldu abi. Nokian'ın prototipi telefon var. Bu telefon, ıı, çalışanını gözü kapalı 1000 liraya satarsın. 150. 1000 TL. 1000 TL, Abi evet. 1150 lira. 100 dolar diyebilirsin yani şuna. Avrupa dolar fiyatıyla, Avrupa fiyatıyla, fiyatıyla 100-150 euro. Çünkü telefonların hep çoğunu oradan... Tamam, ben kuru 10 liraya sabitliyorum abi. Şurası 150 lira. 1650 tamam. dolar yaptı. Abi şimdi sen bana bunu söyle. Bu benim Matrix Edition'ı ne kadar alıyorsun? Piyasaya düştü. Tüktüğü zaman satıcı bilirler tamam, beni. 1000 dolar dedik, 1000 tamam, dolar. dolar. Diyelim bin de. iPhone var, ilk iPhone. ilk iPhone abi. Bunu da göz kapalı, 150-200 dolara satarsın. Tamam, 200 diyelim. 1200 tamam. dolar abi. Şey, 88... Yenge Elif Edition. Bu da 200-250 dolar desem. Tamam, 1450 yaptı abi. Evet. Ferrari Edition, bu da Motorola. Bu da 250 doları var. Tamam, şu an 1700 oldu. Geçtim abi. Buna zaten pahası içemiyoruz. o yüzden benim. geçemedim. geçemedin. Hayır abi, 1650'sin sen. Şu 1450'ye 250'ye mi 700 oldu. Evet abi. Yani kıl galiba geçiyor seni Özgür. Abi, şuna, abi sen buna yani... pua içmeyelim Buna fiyatını söyleme abi lütfen. <gülüyor> TL ile söyleyeceksin çünkü. Yok, bu e, kilere gelen telefonları da aldım yani. Güzel bir telefon ama yani o bana hediye ettiler, parayla almadım tamam, yani. Tamam, ben de bunu saymıyorum. 4 telefonla yine kazanmış olduk ama. Tamam, ben... Telefonu. Hani bu 2000 dolar. Abi benim evrağı getir. Geçin abi. <gülüyor> abi ne hediye edeceksem ona artık gönlünden ne koparsa. Maranda yok. Mu? Bir tane bana da şey. O sen de gel abi. Bir saniye. kurbağa daşı, kurbağa Buradan bakıyoruz, şimdi ne var böyle, sana ne verebiliriz? 2 tane 83 on var abi. Bunu abi birer tane alalım, bir tane sana, bir tane bana biz bunu kullanalım. Ne diyorsun? Varım abi. Ciddi diyorum bak. Varım. Bir tane Ozan'a arkadaşlar, bir tane bana, bir tane Ecem'e, bir tane de size hediye ediyoruz. Hatta 2 tane hediye ediyoruz. 2 tane size ediyoruz, bir tane de Ekrem abi bekledi. <gülüyor> Hatta dua etsinler bize, 3 tane hediye ettik ya. Abi çok iyi. <gülüyor> Hatta Fenerbahçe <gülüyor> telefonunda bana hediye ediyorsun değil mi abi? <gülüyor> abi. Deneyelim. deneyeyim dedim. Abi, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar biz bayağı nostalji telefonlarından aldık. Bunlardan 3 tanesini de size hediye edeceğiz. Nasıl size... kazanacağınızı yorumlarda biz sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Aynen. En üstte de sabitleriz katılım koşullarını oradan ulaşırsınız. Ekran maviye de zaten video boyunca gördüğünüz yukarıda her yerde Instagram'ı yazıyor. Oradan ulaşırız. Bu ve buna benzer videoların gelmesini <gülüyor> istiyorsanız arkadaşlar yorumlara ne yazmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Videoyu bolca beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın diyorum ve hoşça kalın, hoşça kalın. efendim. Saygılar, sevgiler.